Merhaba, şimdi biraz eğim ve y e kesişimi soruları yapacağız. Hadi başlayalım. Önce bir soru hazırlayalım. Diyelim ki 2'ye 5, 2'ye 5 koordinatında bir noktamız var. Diğer nokta da eksi 3'e 3 koordinatında olsun. Peki, İlk önce bu iki noktayı çizelim. Sır renkle çizelim. 2'ye 5, şimdi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. İşte 2'ye 5 tam olarak burada olacak. Tamam. Şimdi de eksi 3'e 3'ü çizelim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eksi 3'e 3 de burada. Güzel. Bunları birleştirmek için bir doğru çizelim. Tamam. Şimdi ilk önce bakalım en azından bu doğrunun eğimini bulabilecek miyiz? Ve sonra zaman kalırsa y kesişim noktasını buluruz. Ondan sonra da tüm denklemi bulacağız. Eğim. Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz, eğimin nasıl hesaplandığını anlatıyor. Sadece yükselme bölü yatay uzaklık. Yani y'deki değişim bölü x'deki değişim. Bu y. Bunu çok hızlı yapalım. Bunu başlangıç noktası olarak alalım. y'deki değişim 5. Unutmayın, y ikinci koordinat. Önce x koordinatı, sonra y koordinatı. y'deki değişim 5. 5. Eksi, eksi, 3. İşte böyle oluyor. Bölü, bölü. Şimdi x'teki değişimi yapacağız. 2, eksi, eksi, 3. 5 eksi, eksi, 3. Bu 5 artı 3 demek zaten. Eşittir 8. Sonra da 2 eksi, eksi 3. Tekrardan bu 2 artı 3 oluyor. Bu da eşittir 5 demek. Bu denklemin eğimini çözmüş olduk. 8'e 5 oluyor. 8 bölü 5 oluyor. Bakalım mantıklı olmuş mu? Şimdi yükselimi ve yatay uzaklığı bulalım. Eğer tam bu noktadan başlarsak, bakalım bir diğer nokta olan y noktasına gitmek için ne kadar yükselmemiz gerekecek? Bakalım. Buradayız. Diğer nokta da burada. Aralarındaki uzaklığı bulalım. Tamam, uzaklığı bulalım. Uzaklık delta y, yani y'deki değişim, işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8'e eşit. Ve bu mantıklı, eğer az önce yaptığımız şeyi tekrar düşünürseniz, az önce y eşittir 5, işte burada, eksi, y eşittir, eksi 3 yaptık. Açık bir şekilde az önce sadece iki koordinata bakarak, 5 eksi, eksi 3 diyerek uzaklığı hesapladık. Bu hesaplamayı yapınca aslında size buradaki uzaklığı veriyor. İşte bu şekilde ne kadar yükselmemiz gerektiğini hesaplıyoruz. Şimdi de yatay uzaklığı bulalım. Yatay uzaklık, yatay mesafe ne derseniz bu noktadan bu noktaya gidecek olursak işte bu kadar gitmiş olduk. Şimdi aralarındaki uzaklığa bakalım. İşte 1, 2, 3, 4, 5 birim. Diyebiliriz ki delta x eşittir 5. Delta y bölü delta x eşittir 8 bölü 5. Ya da başka deyişle yükseklik bölü yatay uzaklık. 8 bölü 5. Eğer yükseltiği veya yatay uzaklığı buradan hesaplasaydık yine aynısı çıkacaktı. Aynı sonun çıkacaktı. Aynı şey. Umarım buraya kadar anlamışsınızdır. Ve umarım yine mantıklı size mantıklı geliyordur ki verilmiş olan yatay uzaklık artarsa o zaman doğrunun eğimi de daha dikleşecek ve daha büyük bir sayı olacaktır. Bakalım şu ana kadar bu doğrunun denklemiyle ilgili elimizde neler var. Biliyoruz ki bu doğrunun eğimi y eşittir. Doğrunun eğimi olan 8 bölü 5x artı b. Neredeyse bitirdik. Yapmamız gereken şey b'yi bulmak. İşte buradaki b bir hatırlatma yapacak olursak doğrunun y'yi kestiği yer. İşte burası da y eksenini kestiğimiz yer. Burada görünüyor ki y eksenini doğrumuz y eksenini iki noktasında kesiyor. Tahminimce b eşittir iki yanıtına ulaşacağız. Yine de çözelim. Belki de doğrumuz yeterince düzgün çizilmemiştir. b'yi nasıl bulabiliriz? Aslında x ve y için bildiğimiz verileri yerlerine koyabiliriz. Bu noktaların herhangi biri bu doğrunun üzerinde. Onun için onları x ve y'nin yerlerine koyabiliriz. İlk önce birinciyi kullanalım, tamam. y için 5 koyuyoruz, 5 y'yi 5 ile değiştiriyoruz. Eşittir 8 bölü 5 kere x, x için de 2, çarpı 2 artı b. Tamam, şimdi 5 eşittir 16 bölü 5 artı b. Sonra da b eşittir, 5 sayısı 25 bölü 5'e eşittir değil mi? 25 bölü 5. Eksi 16 bölü 5 eşittir 9 bölü 5. Tamamdır. Bakın yanılmışım. Çizime bakınca neredeyse 2 demiştim. Muhtemelen de 2 olacaktı ama denklem halinde yazınca analitik olarak yaptığımızda gördük ki b eşittir 9 bölü 5. Neredeyse 2 yani ama tam 2 değil. 9 bölü 5 bir tam 4 bölü 5'e eşit veya 1.8. Neredeyse 2, ama gördüğümüz gibi tam olarak 2 değil, tam olarak 1.8. Yani son kez denklemi yazarken, bunu sayfanın sonuna sıkıştırmaya çalışacağım. y eşittir, eğimi biliyoruz, 8 bölü 5 x, şimdi sadece y kesişimine ekleyeceğiz, artı 9 bölü 5, burada, işte çözdük. Evet, güzel. Şimdi başka bir tane daha soru yapalım. Başka bir problem daha çözelim. Başka bir soru yapma zamanı. Evet, tekrar grafiğimizi çizelim. Evet, işte oldu. Tamamdır. Şimdi rastgele iki tane sayı düşüneceğim. İki tane sayı kafamdan atacağım. İki koordinat. Bunu hızlı yapayım çünkü YouTube'un 10 dakikalık bir sınırı var. Diyelim ki 2'ye eksi 3 noktasındayım. Bir tanesi... Noktalarımızdan biri 2'ye eksi 3 olsun. Diğeri de, diğeri de eksi 4'e 5 olsun. Evet, hemen ikisini de yerleştirelim. x eşittir 2 işte burada. Bir de eksi 3. 1, 2, 3. Güzel. İşte 2'ye eksi 3 noktası burada. Ve eksi 4'e 5 dedik. Peki işte bu da. 1, 2, 3, 4... 5, 5 gideceğiz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Şimdi de güzel bir doğru çizelim şuraya. Evet, güzel bir doğru. Bir başka güzel doğru. Tamamdır. İlk önce eğimi bulmalıyız. Bunu cebir kullanarak yapabiliriz. Eğim daha önce söylediğimiz gibi delta y bölü delta x. Yani y'deki değişim bölü x'teki değişim. Y'yi ilk noktamız olarak alalım. O zaman diyeceğiz ki 5. Bu, bu y eksi 3. Bölü, bölü, ilk önce 5'i kullandığımız için şimdi de eksi 4'ü kullanmamız gerekecek. Bölü, eksi 4, eksi 2. Güzel. 5 eksi eksi 3 eşittir 8. Ve eksi 4, eksi 2, o da eşittir 6. Eksi 6 düzeltiyorum, eksi 6. Ve eksi 8 bölü 6, bu da eşittir, her ikisi de 2'ye bölüneceği için, bu da eşittir, eksi 4 bölü 3. Bakalım bu eğim açısından mantıklı mı? Eğer bu noktadan 4 aşağı gidecek olursak, eğer yükselme eksi 4 ise, 1, 2, 3, 4, buradan 4 aşağı iniyoruz ve buradan sağa 3 gidiyoruz, po pozitif 3 gidiyoruz. Hala doğrunun üzerine buluyoruz, yani doğruymuş. Bana göre iyi görünüyor. Yani y eşittir eksi 4 bölü 3x artı b. Neyse şimdilik burada bırakacağım. b'yi de siz kendi başınıza yapmayı deneyebilirsiniz. Nasıl bir sonraki sunumda göstereceğim.